r kare artı 4r eksi 45'i çarpanlarına ayırmamız isteniyor. Bunu çarpanlarına ayırmanın daha kolay yolları var çünkü r karenin katsayısı 1. Şimdi ise gruplama yoluyla çarpanlarını ayıracağız. Gruplama yoluyla çarpanlarını ayırırken yapmamız gereken şey çarpımları r karenin katsayısına eşit olan iki sayı bulmak. a ve b. 1 çarpı eksi 45 eksi 45'e eşit ve toplamları r'nin katsayısına eşit, yani a artı b eşittir 4. O halde tüm farklı kombinasyonlara bakmalıyız. Çarpımları eksi 45 ve toplamları 4 olan 2 sayı. Farklı a ve b'leri bulalım ve toplamların ne çıktığına, toplamlarının ne çıktığına bakalım. 1 ve eksi 45'i deneyebiliriz ama onların toplamı 4'ün yanından bile geçmiyor değil mi? Şimdi, yerlerini değiştirip, eksi 1 ve 45 yapalım. Aa, 3 ve 15 ya da 3 ve eksi 15'i deneyelim. Ve eksi 3 ve 15'i deneyelim ama bunlar da 4 etmiyor. Neyse, yaklaşıyoruz. Şimdi, 3, 4, 5 ve 9'a bakalım. 5 ve 9, 4 etmiyor. Hmm. 5 ve eksi 9 alırsak toplamları ne olur? Eksi 4 eder. Peki eksi 5 ve 9'u denersek, evet toplamları 4 çıkar. Şimdi çarpımları 1 çarpı eksi 45'e eşit olan ve toplamları 4 olan iki sayıyı bulduk. Şimdi yapmamız gereken 4r'yi eksi 5r artı 9r olarak yazmak. 4r'yi iki sayının toplamı olarak yazdıktan sonra, r kareyi ve eksi -45 45'i yerleştiriyorum ve artık çarpanlarına ayırmaya hazırız. İlk grubumuza bakıyoruz. İkisinde de ortak çarpan r var. O zaman r parantezini alalım. r kare bölü r eşittir r. 9r bölü r eşittir 9. İlk grubumuz r parantezine r artı 9. İkinci gruba bakalım ve ortak çarpanımız eksi 5. Eksi 5 parantezine alıyoruz. Eksi 5 r bölü eksi 5, r eder. Eksi 45 bölü eksi 5, 9. Evet. İki terimde de r artı 9 var. r artı 9 parantezinde r ve r artı 9 parantezinde eksi 5. Bu iki terimi ortak paranteze alabiliriz. Yani r artı 9 çarpı r eksi 5 olacak.